Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 1-7 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili boğalar Mayıs ayına başlıyoruz Mayıs sizin ayınız Güneş boğa burcunda ilerliyor bu hafta doğan tüm boğa burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum sağlıklı mutlu başarılı güzel bir yıl dilerim size yine önemli bir haftadayız ay ışığını büyütüyor Dolunay'a doğru ilerliyoruz ve tutulma meydana gelecek bu hafta. Kişisel ve toplumsal alanlarda güçlü etkilerle karşılaşabiliriz tabii ki. Pazartesi günü ay tüm gün Başak burcunda olacak. Pazartesi günü genel itibariyle motivasyonumuz yüksek başlayabiliriz güne. İşlerimize, günlük uğraşlarımıza, hobilerimize, çocuklarla ilgili konulara, biraz daha belki romantik konulara eğilebiliriz onlarla uğraşabiliriz Merkür biliyorsunuz boğa burcunda geriliyor ve hafta boşu Güneşle de birleşecek Güneş Merkür kavuşumu zihinsel anlamda sizi çok fazla e, gündeme getirebilir yani düşünceleriniz çok önemli olacak hafta başından itibaren ve boğa burcunda biraz yavaşlarken herhangi bir konuya daha fazla odaklanabilirsiniz Bu geçmişten gelen bir konu olabilir çözmeye çalıştığımız bir sorun olabilir kendinizi hem maddi konularda hem manevi konularda e, güvence e, içinde hissetmek istiyorsunuz bu sizin en temel ihtiyacınız İşte bu güveni oluşturabilecek veya bunu zorlayan konularda detaylara daha fazla takılabilirsiniz çözüm yolları bulmanız da mümkün Tabii ki lütfen zihninizden geçen düşüncelere dikkat edin burada önemli bazı çok bilgi akışları olabileceği gibi işinize yarayacak bilgiler olabileceği gibi çok güçlü fikirler de üretebilirsiniz ve Salı günü Ay terazi burcunda Perşembe akşamına kadar günlük hayatınız iş temponuz ön planda olacak mesuliyetlerinizden çalışıyorsanız mesleğinizle ilgili konular işte yaşadığınız mekanların düzenlenmesi olabilir sağlık ve kişisel bakım konuları evcil hayvanlarınızla ilgili konular bunlara daha fazla odaklanıyorsunuz Perşembe akşamı artık ay akrep burcuna geçecek Dolunay enerjileri iyice güçleniyor. Cuma akşam saatlerinde 5 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda 14 derecede Dolunay ile birlikte ay tutulması yaşayacağız. Bu tutulmayla ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Bahtacı YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili önemli etkiler var. Süre gelen ilişkileriniz, bunlarla ilgili önemli dönüşümler olabilir. Kararlar verebilirsiniz. Bazı krizler olabilir bu tutulmada. Yol ayrımları da olabilir tabii ki. Ama hepsi sizin adınıza aslında e, yararınıza olabilecek konular. Dolayısıyla olup bitenleri iyi gözlemeniz, kendi duygu düşüncelerinizi de iyi analiz etmeniz gerekiyor. Bitmesi gereken e, ilişkiler e, artık hayatınızdan bu tutumayla birlikte daha hızlı bir şekilde çıkabilir sevgili boğalar. Bunun yanı sıra bazı ilişkilerinizde de dönüşümler olabilir. Tabii ki evlilik gibi. İş birlikleri gibi, ortaklıklar gibi konularda da ya da eşinizin ve partnerinizin yaşamı ve onunla ilgili önemli konularda da e, tutulmanın güçlü etkileri olabilir. Bu tutulma sadece bu haftayla sınırlı değil, önümüzdeki birkaç ayda yine gündemimizi etkileyecek gibi görünüyor. 5 mayıs 6 Mayıs'a bağlayan gece aynı zamanda hıdrales. O nedenle duygularımızı, düşüncelerimizi mümkün olunca olumlu beklentilere Pozitife odaklamak çok daha doğru olabilir sevgili boğalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.